Cahiliye döneminde müşriklerin putlarına karşı bir takım tavır ve tutumları vardı. Bazı müşrikler putlarını helvadan yaparlardı. Bazıları ise biraz daha durumu iyi olanlar altından ve gümüşten yaparlardı. Helvadan putlarını yapanlar ona taparlardı, ondan yağmur isterlerdi, onlardan yiyecek isterlerdi, çocuk isterlerdi, savaşlarda yardım isterlerdi ama acıktıkları zaman da onları yerlerdi. Altından ve gümüşten yaptıklarında ise büyük ticaretlere girecekleri zaman o altından ve gümüşten yapılan putlarını eritirlerdi ve o ticaretlerde kullanırlardı. Bakın cahiliye devri değişmiyor. müşrikin ahlakı değişmiyor. Allah'ın kanunlarının dışında başka kanunlara tabi olan insanlar Allah'ı ilah olarak kabul etmeyip de binlercesini ilah olarak kabul edenlerin durumu ahlakı hiç değişmiyor. Bakın geçen zamanlarda İstanbul'da bir seçim olmuştu. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Kaybedenler birçok kere o İstanbul seçimlerinin bozulması için bir takım adımlar attılar. Baktılar ki iş olacak gibi değil, en son dediler ki İstanbul seçimleri bir daha olacak. YSK seçimleri iptal etti, bir daha seçim olacak denildi. Bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? O gün cahiliye döneminde müşriklerin ilahlarına karşı tutumlarının aynı bugün İstanbul'da tekerrür ettiğini görmüş oluyoruz. O yasalara tabi oluyordunuz, o yasalara tabi olmayanları cezalandırıyordunuz, o yasalara tabi olmayan, o kanunlara tabi olmanları gerici olarak yaftalıyordunuz. Bugün ne oldu da o yasaların ortaya koymuş olduğu sonuca kabul etmediniz? O putunuzu yer hale geldiniz, kendi kanunlarınızı, yasalarınızı yer hale geldiniz. Düne kadar tapıyordunuz, düne kadar insanları oraya davet ediyordunuz. Şimdi ise o yasaları görmezden geliyor. Kabul etmiyor, bir daha olacak diyorsunuz. Siz de bir put yaptınız, helveden, sonra onu yediniz. Nazıgü dün cahiliye devrindeki insanlar, o putu helveden yaparken zaten niyeti baştan bozuktu. Adamın niyetinde ne vardı? Acıkırsam ben bunu yerim. Hem bundan çocuk isterim, hem mal isterim, hem de acıkırsam yerim diyordu. Bugünün insanları da bugünün o yasaları ve kanunları, kendisine put edinmiş olanlar da aynı keza, bu kanunları ve yasaları çıkartırken zaten yeri geldiği zaman yeriz mantığıyla çıkartıyorlar. O halde bu bize ne gösteriyor kardeşlerim? O halde cahiliye hükmünü istemeyin. O halde cahiliye kanunlarını istemeyin. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? <gülüyor> اَفَهُكْمَ cahiliyeti يَرْغُونَ Onlar yoksa cahiliye hükmünü mü istiyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ هُكْمًا لِقَوْمِي يُقِنُونَ İyi anlayan, iyi tefekkür eden, meseleleri iyi kavrayan, kavrayı sahibi olan bir kavim için Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm koyabilecek kimse var mıdır? E neyse Allahu bi hakimin. Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? Allah hükmedenlerin en hayırlısı değil midir? Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâqâ. Allah göğü yedi katman olarak yarattı. Ne tarafı yı halkın Allah'ın yaratılışında rahmanın yaratılışında bir bakmaz mısın? Bir uyuşmazsızlık var mı? Bir bozukluk var mı? Hayır, Allah Azze ve Cen'in yaratmasında hiçbir bozukluk yoktur. Farci il bazaar hal futur. Bak diyor Allah Azze ve Celle. Bir bozukluk görecek misin diyor Allah'ın yaratmasında. ثُنَّ رُجِعِ الْبَصَرَ كَرَّةِينِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيَ وَهُوَ حَسِيرٌ Sonra bir daha bir daha bak. Bir daha bir daha bak. Gökyüzüne bak, yere bak. Aslanlara bak, kaplanlara bak, ineklere bak, bitkilere bak. Hiçbirinde bir uyuşmazlık görecek misin? Bir daha bak diyor Allah. Bir daha bak. Sonra gözlerinin sana... Yorulmuş, bitkin bir halde döndüğünü göreceksin. Çünkü sen onda bir bozukluk göremeyeceksin. Çünkü bütün kainat Allah'ın yasalarına boyun eğmiş. Çünkü bütün kainat Allah'ın kendisine vermiş olduğu çizginin dışına çıkmamış. insan hariç. İnsan kendisine çizilmiş olan sınırın dışına çıktığı için işte bugün her gün başka başka günüş durumlara düşüyor. Kendi yapıyor, kendi yiyor. Konuşurken hep birine bin atar. Dilinde kemik yok, atar da atar. Sıkıştığı zaman çamura yatar, insan omurgasız olunca eğer. Omurgadır insanı dik tutar, onun insanlığına bir benlik katar. Bunlardan uzaksa her yana yatar, insan omurgasız olunca eğer. Evet kardeşlerim, insan omurgasız olunca yasaları ve kanunlar da omurgasız oluyor. Yatar. Çamura yatar, yana yatar, sola yatar, sağa yatar, her yere yatar. Niye? Omurgasız. Omurgasız insanlardan omurgasız kanunlar çıkar. Dik, sağlam, iradeli kanunlar çıkmaz. Ve kardeşlerim, bizim için İmamoğlu kazanmış, Yıldırım kazanmış, inanın hiçbir önem yok bizim için. Zaten sonuçta İstanbul, İslam'ın olacaktır. İstanbul Müslümanlar olacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin tahric etmiş olduğu bir hadise buyurdu: buyurdu? 70.000 kişilik İshak oğullarından Ümmet-i Muhammed'in İshak oğullarından iman etmiş 70.000 kişi İstanbul'a gelecekler diyor. Kalkacaklar Şam'dan İstanbul'un önüne gelecekler. Nebi aleyhisselam anlatıyor. La ilahe illallahu ve allahu ekber diyecekler deniz tarafının bir tarafı düşecek. La ilahe illallah vallahu ekber diyecekler. Deniz tarafının diğer tarafı düşecek. La ilahe illallah vallahu ekber diyecek. İstanbul'un ön kapıları açılacak. Ve Müslümanlar İstanbul'a tek bir kurşun, tek bir kılıç, tek bir ok atmadan İstanbul'a girecekler. Ve İstanbul'un ganimetlerini sayacaklar, kullanacaklar. İstanbul'un kazananı eninde ve sonunda İslam olacaktır. O halde İslam'a boyun eğin. İslam. Dünyada izzet, ahirette ise kurtuluştur. Vallahu galibun ale emri. Velakin ekterun nasi la ya'lemun. Elhamdülillahi rabbil